Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda ay burçlarından bahsedeceğim. Ay koç çocuklarıyla başlıyoruz. Koç ateş elementi, zodyan ilk burcudur, ateş elementinin de ilk burcudur. Ay koç çocukları lider yaratılışlı çocuklardır, aynı zamanda hırslıdırlar. Neden hırslıdırlar? Çünkü koç Mars'ın burcudur. Dolayısıyla rekabet içeren ortamlar bu çocuk bu çocukların hoşuna gider. Özellikle sportif faaliyetler bu çocukların hoşuna gider ve bu çocuklar spora yönlendirilebilirler. Kalabalık oyunlar oynarlar ama tek başına da oyun oynamaktan sıkılmaz bu çocuklar. Biraz bireysel çocuklardır. İstediklerinin hemen yapılması onların hoşlarına gider. Talepkardırlar biraz. Hatta diretirler istedikleri olsun diye. Kardeş rekabeti biraz görülebilir. Biraz kıskançlık görülebilir kardeşler arasında ay çocuğu söz konusu olduğu zaman ebeveynlerin bunlara dikkat etmesi gerekir. Şimdi e Evet istediğini her an almak ister demiştik şimdi ama bu çocuğun güneş burcu da tabii önemli. Diyelim ki güneş burcu ikizler o zaman bu kadar inatçı olmayabilir daha bu kadar kıskanç da olmayabilir daha paylaşımcı bir yapıda olduğunu görebiliriz ama aslansa ateş elementi ikinci burcu aslan diyelim güneş burcu o zaman daha. Atak daha kendini göstermeyi seven, spot ışıkları altında olmaktan hoşlanan bir çocuk karşımıza çıkabilir. Şimdi olumlu ve olumsuz özellikler dedik anne için. Olumlu ve olumsuz özellikler neler buna bakacağız. Ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir doğum haritasında kesinlikle siyah ve beyaz diye bir ayrım yapamayız. Bütün etkiler, olumlu ve olumsuz etkiler birbiriyle karışıktır. Şimdi eğer ay olumsuz etkiler aldıysa yani kötü gezegenlerden etkilenip, etkiler aldıysa çocuk anneyi nasıl görüyor? Olumlu, güzel gezegenlerin etkiler aldıysa çocuk anneyi nasıl görüyor? Buna bakacağız hep birlikte. Eğer olumlu gezegenlerden etki alıyorsa bu çocuk annesini aktif, hayatında önemli rol oynayan, aynı zamanda çocuğuyla çocuk olabilen bir anne olacak, anne olarak görecektir. Bu anne hayat dolu, neşeli ve özgüvenli bir annedir aynı zamanda. Ancak ay olumsuz etkiler aldığında annesi, bu çocuğun annesi biraz hareketlerinin sonuçlarını hesap etmeyen bir anne olabilir baskıcı, aşırı dominant ve agresif bir anne olabilir ee, ve çocuğun ihtiyaçlarına ilgisiz bir anne olabilir. Evet, videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.